Herkese merhaba ben Tolga Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye-Pakistan savunma ilişkilerinde yeni bir sayfa daha açıldı Malum 2018'de yapılan anlaşmayla Askeri Fabrikalar Asfat'ın ana yükleniciliğiyle e, Pakistan donanmasına 4 adet mil yem gelimsi yapımı ve satışı konusunda bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı Tuzla'da Pakistan donanması için üretilen üçüncü gemi denize indirildi ve böylelikle birlikte projede önemli bir aşamayı daha kaydetmiş oldu. Dördüncü gemiyle birlikte proje tamamlanacak ama bu projede sadece geminin yapılması işte Türk işçisinin bir kısımdaki çalışmalar Pakistan'da yapılıyor onların alın terinin yanı sıra bu projede çok çok önemli sistemler de Türk savunma şirketleri tarafından üretiliyor ve burada yer almaya başlıyor. Malum bu ASFAT'ın gerçekleştirdiği proje bir taraftan bir başka çok önemli savunma şirketimiz STM'nin çalışmaları var. Diğer taraftan ASELSAN'ın yaptığı çalışmalar var ve bu sistemleri bu gemilerin savaş yönetim sistemleri de Ankara merkezli. Havelsan tarafından hayata geçiriliyor. Advent olarak adlandırılan bu sistemde son yıllarda Havelsan çok ciddi bir ihracat başarısı yakalamaya başladı. Türk Deniz Kuvvetleri arkasından Pakistan e, ve arkasından Ukrayna'dan sonra hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde biz de şahit olduk bunun anlaşmasına. Endonezya'nın tarafından da Advent seçilmiş oldu. Advent iki gemiye Endonezya donanmasına ait takılacak. Peki işte bu Advent aşağı, Advent yukarı diyoruz ama bu Advent nedir? İsterseniz bu videomuzda bunu anlatalım. Çünkü gemiye tek başına sahip olmak yetmiyor. Bu geminin bütün hedefleri tararken işte dost. Denizaltıyla da konuşması gerekiyor. Havada uçan dost deniz karakol uçağıyla da tabiri caizse konuşması, hedefleri paylaşması veya bir hedef geliyor. Yakında bir karada bir füze bataryası var. dost bir füze bataryası var ve o batarya o hedefe çok daha yakın. Gerektiğinde gemiden bir kumanda verildiği zaman o füzenin karadan ateşlenip hedefi vurması gerekiyor. İşte böyle bir resmin tamamında size advent sağlıyor. ADVENT kısaca A destekli veri entegre savaş yönetim sistemi. Aslında dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var ve bu ülke sayısı bir elin parmaklarından bile az. Uzun zamandır Türk Deniz Kuvvetleri'nin talebi üzerine HALSAM bu sistemi geliştirmeye başladı. Ve amaç burada gemideki tüm silah ve sensörlerin birbirine Entegre edilmesi yani tek bir akıl ile yönetilmesi. Eski mevcut birçok sistem vardı. Bu sistemlerden en büyük farkı eskiden tek bir platform olarak savaşılırken, kendini korurken, Advent sayesinde birçok sistemin, sensörün bir arada görev yapabilir hale gelmesi ve birlikte ortak aklın konulup düşmana karşı çok daha hızlı karar alınması. Yani tek bir vücut olabilmek. Şöyle bir örnek vermek gerekirse. Örneğin açık denizde bir Türk donanmasına ait bir gemi gidiyor ve x bir düşmandan bir füze atılıyor. Şimdi bu füze gelirken erkenden bunu görebilmek çok çok önemli. Bir gemi tek başına orada değil. Örneğin denizin altında denizaltılar var. Veya bölgede uçan deniz karakol uçakları var. Karaya yakınsa Ana kararımıza yakınsa işte bölgedeki radarlar var, hava savunma sistemleri var veya havadan uçan barış kartalı uçağı var. Şimdi bu farklı farklı sistemler işte deniz su üstü gemiler, su altı deniz altılar derken bu tüm sistemlerin bir arada çalışması çalışırken diyelim ki hedefi gördünüz. ODEF'le ilgili paylaşımın tabiri caizse saniyeler bile değil, milisaniyeler içerisinde karar verilmesi, teşhis edilmesi, buna göre kim hangi tepkiyi verecek çok hızlı bir akıl ortaya konulması gerekiyor. Bunun için de bu aklı koyarken de bunu yabancı bir ülkeden aldığınız zaman sürekli ona muhtaçsınız. İşte yazılımını müdahale edebiliyor, edemiyorsunuz. Düşman kavramı nedir? Bunları belirlerken örneğin bir düşman kavramını da ortaya koyduğunuz. Buna göre bir yazılım hazırlandı, verildi. Beş yıl sonra bu düşman kavramı değiştiği zaman buna ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili bir cevap hakkınız veya bir kullanım hakkınız çok fazla olmuyor. Veya bunun maliyeti çok yüksek oluyor. İşte Havelsan Türk Deniz Kuvvetleri'nin yaklaşımıyla birlikte bu Advent sistemini geliştirdi. Ve kendinize öz... Milli bir sistem oluşturuldu ve bu sistemde gerçekten kendini önce Türk Deniz Kuvvetlerinin gemilerinde ispat etti. Arkasından da tabi Havelsan bunu pazarlamaya başladı. İlk yurt dışı ülke Pakistan oldu. Ee, geliştirilen Milgem konseptiyle birlikte Pakistan bu sistemi talep etti ve Havelsan tarafından adıvert halen Pakistan'daki e, Milgemlere. Türkiye'de ve Karaçi'de e, ortak yürütülen, beraber yürütülen projede yavaş yavaş bunları teslim etmeye aşamasına geçmiş durumda. Projenin ikinci kullanıcısı Ukrayna olacak. Halen e, Ukrayna'nın da Türkiye'ye verdiği gemi siparişi var. E, bu gemi siparişleri savaşa rağmen devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de bunlarla ilgili tören yapılmıştı. Bu gemide de Ukrayna'da da Havelsan'ın geliştirdiği Advent sistemi yer alacak. Üçüncü kullanıcı ülke Endonezya oldu. Geçtiğimiz günlerde Indo Defense Fuarında imzalan anlaşmayla Havelsan iki gemi için 60 milyon dolarlık ihracat başarısı yakalamış oldu. 60 milyon dolarla birlikte düşünün iki gemi ama bütün sistemleriniz birbiriyle konuşmaya başlıyor. Bu da Endonezyaların talep ettiği bir konu. Havelsan'ın beklentisi ki o bölgede çok yoğun olarak çalışıyor Havelsan. Gemi sayısının artması yeni nesil gemilerle birlikte teslim edilecek sistemlerin artması ve bunu da tabii ki görüyorsunuz işte iki gemi 60 milyon dolar nereden baksanız bir gemi 30 milyon dolar gibi çok ciddi bir para ödüyor Endonezyalılar bu gemi sayısı arttıkça da Havelsan'ın ihracat şansı artacak. Ülke sayısı yükseldikçe de yurt dışından rakip sistemlere göre çok daha fazla kullanım, yeni nesil uygulamalar yer aldıkça da Havelsan'ın ben ilerleyen dönemde bu bölgeden yeni yeni kullanıcıların advent için eklemesini açıkçası bekliyorum. İsterseniz biraz Pakistan'da ortak geliştirilen gerçekten şu ana kadar Türk Savunma Sanayi'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan bu 4 gemilik anlaşma milgemle ilgili de biraz detay bilgi verelim size. Şu ana kadar 4 gemilik anlaşmanın 3 gemi denize indirilmiş durumda. Pakistan için yapılan geminin boyu 108.2 metre 14.8 metre de eni var. Geminin toplam tonajı 2985 ton. Bu gemi için 2470 ton saç işlenmiş durumda 113 adet cihaz sistem donatılacak ve yaklaşık gemiler denize indikten ortalama 2 yıl içerisinde bütün bu donanımı tamamlanıyor ve hizmete girecek hale geliyor. Gemi üzerinde albatros satıktan havaya güdümlü mermiler var. Gökteniz yakın hava savunma sistemi var ve tabii ki Havelsan'ın savaş yönetim sistemi gemi üzerinde yer almakta. Evet gördüğünüz gibi bir yazılım sistemi ama yazılım sistemi öyle bir sistem ki geminin aklını ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra işte tasarımı Türkiye'ye ait bir gemi konsepti. Asfat'ın çok değerli çalışmaları var. STM'nin çok değerli çalışmaları var. Aselsan'ın çok değerli çalışmaları var. Böyle alt alta koyduğumuz zaman bunlar önde gelen savunma şirketlerimiz ama irili ufaklı çok sayıda savunma şirketimiz bundan ekmek yemiş oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından seçilen bir sistem gerçekten performans açısından, yeteneği açısından çok daha yüksek özelliklere sahip oluyor. Ve buradan elde edilen tecrübeler ışığında geliştirilen bu sistemde kısa süre içerisinde dünyada yeni yeni ülkelerden Pazar payı bulmuş durumda. Umarız bu gelişmeler devam eder. Sonuçta Havelsan sistemleri geliştiriyor, güncelliyor ve en yeni yönetim sistemini ortaya koyuyor. Bu sayede deniz yüzeyinden Hopa'dan başlayıp tüm kıyılarımızı takip edip İskenderun'a kadar bu sadece Türkiye karasuları. Onun dışında mavi Vatan çok daha uzaklara giden gemilerimiz sorunsuz bir şekilde Hedef e, tespitleri, diğer gemilerle iletişim içerisinde olması, havaya deniz karakol uçaklarına e, bu bilgilerin aktarılması veya karşılıklı bilgi alışverişi sayesinde çok geniş bir alanda tehditleri, e, bütün o savaş harekatının yönetilmesi anlamına geliyor. Bu açıdan da Advent çok çok önemli bir sistem haline gelmiş durumda. Bu videomuzda son denizcilik konusundaki gelişmeleri aktarırken bir detay yakalayıp Havelsan Advent ile ilgili bilgileri size dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgözbek.com sitemizde bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone ol tuşuna basın ve beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.